Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Temmuz 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili koçlar enerjinizin oldukça yüksek cesaretinizin ve motivasyonunuzun güçlü olduğu bir Temmuz ayına başlıyoruz ayın büyük bölümünde gezegeniniz Mars Aslan burcunda olacak Yengeç burcunda bir yeni ayımız var kova burcunda dolunay meydana geliyor Merkür bu ay çok hızlı bu günlük hayatımızı da hızlandıracak Tabii ki ve Jüpiter bu ay balık burcundaki kısa seyahatini tamamlayıp tekrar kova burcuna dönecek Evet kısa kısa konu başlıklarımız Bunlar şimdi biraz detaylara bakalım gezegeniniz Mars 29 Temmuz'a kadar Aslan burcunda ve Venüs de ayın büyük bölümünde yine Aslan burcunda ona eşlik edecek özellikle ayın ilk haftası içerisinde Venüsün Mars'ın birlikte ilerlediğini görüyoruz ve 5. ev konularınızdaki enerjileri de arttırıyor Bunlar ne demek hayata daha iyimser daha cesur bakıyorsunuz biraz da keyif almak istiyorsunuz eğlenceli konular romantik konular tutkular aşk hayatınız kişisel girişimler yaratıcı faaliyetler öne çıkabilir ee, ve Mars'ın Venüs'ün buradaki hareketi kuşkusuz sizi toplumsal hayatta da biraz daha dikkat çekici hale getirebilir ancak çok özgüvenli ve çok cesur olabilirsiniz bazı risklerde alabilirsiniz yani bunlar aşk ve cinsellik konularında olabilir parasal kazançlarla ilgili olabilir bunları biraz dengelemek gerekiyor ayın ilk haftası içerisinde Mars'ın ve Venüs'ün yine sabitlerde harekette olan Uranüs ve Satürn'e zıt açıları da var Bunlar bazı gerilimler yaratabilir ya da aşırı tutkulu aşırı hırslı aşırı inatçı tutumlarla e, gerektiğinden fazla mantıksız risk riskler dağıtırabilir size özellikle para konularına dikkat edelim yine aşk hayatında tutkulara biraz dikkat edelim e, bu dönemde ama çok eğlenceli çok keyifli ortamlarda da bulunabileceğinizi gerçekten yaşamın tadını çıkarabileceğinizi söyleyebilirim ayın büyük bölümü bu anlamda sizi destekliyor özgüveniniz de yüksek O yüzden bireysel anlamda inisiyatif alabileceğiniz kendinizi gösterebileceğiniz koşullar çok daha lehinize ilerleyebilir Evet 10 Temmuz'da yengeç burcun 18 derecesinde yeni ayımız doğuyor her yeni ay yeni olasılıkları gündemimize taşır önce bir burç sizin gibi lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakalım yükselen burcunuz ve güneş burcunuz 18 derece ve yakınlarında ise bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alacağınızı söyleyebilirim bu yeni ay özellikle ayın onuyla 25'i arasındaki iki haftalık süreç içerisinde ilginizi, odağınızı özel hayatınıza ev yuva temalarını odaklarken buralarda bazı yenilenmeler de olabilir biraz hareketlilik var yakın çevrenizde yani evde toplanmalar var aile ile ilgileniyorsunuz aile olma yuva kurma gibi temalar olabilir veya evlisiniz çocuk sahibi olmayla ilgili konular var çocuklarınızla ilgili konular var e, anneniz babanız ebeveynlerle daha fazla bir arada olabileceğiniz bir dönem Tabii ki birçok Koç için bu dönem yerleşim alanlarında da yenilikler getirebilir. Yani yeni bir ev alınabilir, kiralanabilir, yer değişimleri, taşınmalar, evinizde yapabileceğiniz bazı yenilikler, evde yine aileyle birlikte daha fazla bir arada olma fırsatları, tüm bunları bu yeni ayda bekleyebiliriz. Özellikle dişi enerjinin daha güçlü olduğu bir yeni ay, anne temaları, ailedeki kadın figürler ve özellikle kadınlardan alabileceğiniz destekler anlamında da ee, olasılıkları arttırıyor güzel bir yeni ay keyifli bir yeni ay ee, yuva kurmak için de çok güzel destekler olduğunu söyleyebilirim sevgili Koçlar Evet e, yeni ay ile beraber e, ay oldukça hızlı bir ay neden Çünkü Merkür bu ay çok hızlı 3 burcu değiştirecek bir ay içerisinde ayın ilk 11 gününde ikizler Burcu'nda, 11'inden sonra Yengeç Burcu'na geçiyor. Ondan sonra ayın 27'sinde Aslan Burcu'na geçiyor. Haziran ayı biliyorsunuz Merkür Retrosu vardı. İşte biraz hayatımız daha günlük hayatımız yavaşlamıştı. Bazı karışıklıklar gerçekten bizi etkiledi iş hayatımızda veya zihinsel faaliyetlerde. Temmuz ayı böyle değil. Temmuz ayı çok hızlı. Düşüncelerimizi, planlarımızı hayata çok rahat geçirebiliyoruz, hızlı hareket ediyoruz. E, ayın ilk yarısında iletişim trafiği çok artıyor. E, bunlar eğitimle ilgili olabilir, bir şeyleri öğreniyorsunuz, araştırıyorsunuz, konuşuyorsunuz, randevular var, kısa seyahatler var. Ayın ikinci, özellikle 10 ile 25 arasındaki olan dönemde özellikle özel hayatınız işte ev, aile konularında bazı e, faaliyetler öne çıkıyor. Ayın son haftasındaysa dış dünyadaki etkileşimleriniz yine çok güçleniyor sevgili koçlar. 24 Temmuz'da Kova burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 5 11 aksınızı öne çıkarırken sosyal hayatınız, arkadaşlarınız yine aşk hayatınızla ilgili önemli farkındalıklar getirebilir. Kova toplumsal konularla ilgilidir. Aslında siz biraz daha belki gruplar içerisinde, ekip çalışmasında veya toplumsal bir faaliyet içerisinde de dikkat çekebilirsiniz ya da buralardaki hassasiyetler artabilir bir proje için çalışıyorsanız işinizle ilgili burada bazı hedeflerinize ulaşmanız mümkün ama e, tabii ki kendi içerisinde bazı streslerde taşıyor bu dolunay e, Dolayısıyla bazı kısıtlamalar engeller de söz konusu olabilir ama bunun vereceği farkındalıkla belki hedeflerinizde ilerlerken yol değiştireceksiniz belki başka olasılıklar gündeminize gelecek kova özellikle iletişim teknoloji internet sosyal medya gibi alanlarda da çok dikkat çekici konular konulara işaret eder elektrik ve elektronikle ilgili her türlü meslekine kova dolunyında çok gündemde olabilir Eğer işiniz e, bu sektörlerle ilgili ise belirgin bazı etkiler olabilir. Evet, kişisel doğum haritalarımıza tabii ki lütfen bakalım. Aslında çok etki alan burçlardan biri değilsiniz siz. Çünkü sabit bir burçlu olacak bu dolunay. Bir derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bunlar kova, aslan, boğa ya da akrep olabilir. O zaman bireysel etkileriniz öne çıkabilir. Ama yoksa çok da fazla etki almayabilirsiniz. Evet, 28 Temmuz itibariyle Jüpiter Balık burcundaki kısa hareketini sona erdirecek ve kova burcuna tekrar dönecek 18 Ekim'e kadar kova burcunda gerileyecek Jüpiter 18 Ekim'den itibaren ise 29 Aralık'a kadar kova burcunda olacak bu dönemde özellikle bu ay içerisinde Mayıs ayında ve Nisan ayındaki hareketlerini şöyle tekrar bir hatırlatabilir size Jüpiter Kova Burcu'nda 11. ev konularınızdaki kısmetini şansını kısmeti arttırırken tabii ki geleceğe dair hedeflerinizi de büyütüyor, vizyonunuzu genişletiyor, sosyal hayatınızı biraz arttırıyor, arkadaş çevrenizi genişletebilir. Yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Teknolojik alanlarda çalışmalardan fayda sağlayabilirsiniz. Ve arkadaşlardan ve sosyal çevrenizden de önemli fırsatlarla bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Bunlar artık yıl sonuna kadar...